Aşağısı Leão plajı. Çok güzel gözüküyor. Hakikaten hoş bir denizmiş. Koyuk tatlı bu şekilde. Devam ediyor. Bu da dün gittiğimiz yer. Şu arkası. Şu Turin Beach'deyiz. Kamala'nın biraz daha kuzeyi oluyor. Evet. Buradan nereye gidiliyor? Altın karısı bunlar. Buradan da belki hemen yanında bir Lamsing diye koyu var. Aha. O Lamsing'e gidiş yok. Ancak buradan botlarla gidebiliyorsun. Şurada mesela bir ileride bot var. Bakın. O botlardan kiralıyorsun hemen. Lamsing'e götürüyor şu yan parantayı. Arada çok güzel gidişen bir yer. Lamsing'e yürüyoruz. Böyle bir yürüyüş yolu var. Yol bu şekilde. Ve ağacı çekmek istiyorum. Baksanıza ya eli ayağı var yani. Kadim bir ağaç. Abi gidiyor. <gülüyor> Yolumuzda bu plaja giden. Daha çok gizli bir plaja gidiyor. Sonunda gizli, gizli plajımıza geldik. Burası hakikaten çok güzel gözüküyor. Ağaçtan şeyler, da, sar, o, şeyler sarkıyor. Kazancılık oynayalım mı? Kazancılık Sonra niye maymunlar burada? Tabii maymun geliyor buraya. Evet, ne yapıyorsun? Ne yapalım? Geldik buraya. Çok hoş gözüküyor. Junglelarda yüzüyoruz. Jungle bungle. Böyle tekneyle de, getiriyor de getiriyorlar. Ya yani ya jungle olsun, orada takılabiliriz. Ya, ya da jungle da olsun. Okyanus dışında bir şeye bine giremem yani, yüzemem o okyanus orada. Okyanus harici yok mu diyeyim? Olmaz. Yoğun ben biliyorsun. <gülüyor> Yoğun ben. <gülüyor> Şimdi bankta o bir işe geldik. Burası da nefis, her yer gibi güzel. Hepsi gibi bir eksiği yok. Yani burada ekstra güzel olan, şurada bir restoran var. Belki yeriz. Ee, çok fazla deniz kenarı şeyler var, yerler var. Burada tam batıya bakmıyor. Biraz balıkçı ve teknelerin olduğu tek plaj galiba, değil mi? Daha bak, böyle teknelerin olduğu tek plaj. Daha öncesinde yoktu pek tekneler. Böyle devam ediliyor. Dilerde de var şeylerden, ee, restoranımızlılardan. Şurada lüks bir otel var bu şekilde bir yer. Bak kuzeye doğru gideceğimiz en son yer burası diye tahmin ediyorum ben sen. Plaj evet, olarak. Daha, daha çok ileride gene var, bitmez ama yeter bu kadar. Bay bay. Şimdi burası Golden Fish Restoran. Bankta o da. Şurada bir domuzcuk var. Hareket etmiyim de beni görmesin. Gelirse çekerim. Eşek seni eşek sen. <gülüyor> Köpek gibi domuz geziyor ortalıkta. Gene geleneksel işte balıklar, malıklar. Hayır, Mavi yengeçler. Domuza benziyor daha. Domuz şeyine benziyor. Evet. zincirli mekanizma ile dönüyor. Burada diğer aşçımız bize balık yapıyor. Biraz da içeriyi çekelim. Bir kız sallanıyor mesela. Şöyle şöyle yemek yerleri var. Bir de masalar var. Bir de masaj var bu arada alakasız. Şurada şu anda masaj yapanlar da var şurada. Restoranlar bu şekilde ışıklı. Bak sallanıyor. Kocaman bir salıncakla bir kız sallanıyor. Masalar bu şekilde. <gülüyor> Vaziyet bu. Personelimiz var. Helal. Sina? Sina, masa gösterecekler. Eda alıştı sallanmaya. Alıştım bakıyorum. Alıştım. Şimdi ne yiyoruz aşkım? Söyler misin? Bu e, kalamar yiyoruz. Squid yiyoruz. Bu da, da balığı. Nefis bir baraküda balığı, bir de salatamız da var. Ne salatamızda? Yok, bu onun sosu galiba. Green salat gelecek bize çünkü. Ya ben Böyle ben hatırlıyorum. <gülüyor> Ve şöyle bir ortamdayız. <gülüyor> hmm. Denizde sıfır. Tamam. Ne yapıyorsun? Selamlar. Acaba biz bugün nereye gidiyoruz? <gülüyor> Görüntüye göre bir çok ada turumuz var Körfez'de. Önce nereye gidiyoruz? Şimdi bu bizim teknemiz. Üç tane falan 250 beygir motoru oluyor. Buradan böyle basıyor. Nakaya gidiyor. Çok muhtemelen yalnız yani tam %100 emin değilim ama böyle. Ee, bu böyle. Burada yaşın orkül yapacağız ya yüzeceğiz. Ondan sonra kadar sonra basıyor, Pana'a gidiyor. Ee, bu da gayet güzel böyle bir yer. Burada da belki hani e, işte Kano gibi binebiliriz. Belki bilmiyoruz. Sonra diğer adaya gidiyor. Burada şeyle geziyoruz. Kano'yla, Kaya King'le geziyoruz. Ondan sonra James Bond filminin çekildiği adaya gidiyor. Bu her yerde vardı. Sonra da orada bir hemen yanın başında şey var, Müslüman köyü var. Bunlar cingen yani deniz cingenesi, e, oraya hayat kurmuşlar. Hatta daha öncesinde bir e, futbol sahası kurmuşlar ve şey bile bayağı bir yani futbolcuları buradan geliyormuş Taylandlılarım. Toplam mesafe 25 deniz mili, e, en uzak adı arası. Bu tekneler 30 mil ile gidiyor yani 50 dakikada falan varacak diye tahmin ediyorum. İşte geze geze akşama edeceğiz. Evet şu an gene yürüyoruz iskelede. Benzer bir tekneye bineceğiz. Bu seferkinin sayısı daha çok galiba. insan sayısı. Bir tekneye binip bakacağız bakalım. Bir yarım saatlik ilk bir yolculuğumuz var. İyuh, Rehberimiz bu. Tam bindik. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Çok iyi çok iyi. En iyisi. 3 tane 250'lik motorumuz var. Maşallah. Honda'larımıza. <gülüyor> Ha? Long Tail'da yandı. Kim? Ha evet Long Tail'da zaten James Bond'da şey. Öbür turlar hep. Yani. Bir bunlar SpeedBot'tu. Şöyle çapayı buraya bırakıyorlar. Her zamanki usul. Burası Gondurma Mağarası. Patak Oh ama, ama şey çok ilginç gözüküyor manzara değil mi? Bizim fenerimiz nerede? Fenerimizi almadı. Evet şu anda tura başladık. mağara geziyoruz sanarsın ki damla taş marası. Evet aynı. Evet bilemiyorum onu Flash yap telefonla. Ben Ya çekin bir var? You don't have to just a photo. ne biz yapmıyoruz onlar yapıyor. Çok tatlı lan. Niye yapıyorsun? Evet, Şuan bir kano Evet. Fakat kanoyu biz yaptırıyoruz, adamlar yaptırıyor. Evet. Şöyle güzel <gülüyor> yerlere bakıyoruz. Aynen. Burası Hong adası. Hong adası türü. <gülüyor> o zaman bak bana. Bambaşka adam ya. <ta> ma... <gülüyor> <Evet! gülüyor> Hayda. Bir kano atraksiyonundayız. Fakat kanoyu biz yapmıyoruz, adamlar yaptırıyor. Evet, çocuklar yardıma batıyoruz. Aynen. Güzel mi? Evet. Senin kameranın açık değil mi acaba? Daha iyi, az daha iyi. Tüm olanlar benim gibi yatıyor hepsi hela kızlar onda hangına foto foto ha <laughs> don't go! Don't go! Oh, okay. Oh, no more Fish? Fish? Yes. Eat fish here? No fish. Ah. Let's check inside. Come. Bakayım mı, bakmayayım mı? Şimdi bir bak, bir bakma. Bir şeyler tamam, yapayım. Işte yani. Şöyle dönünce çekeceğim. Dur. Şöyle burada manzara kapandı da. Şuraya dönünce çekeceğim, tamam mı? He he he he he. Aa, bayağı mağara lan. <gülüyor> bak bak. Bak. <Dur>. Bak. <gülüyor> Wow! Wow! Madin siu yang mang mang. Ala tik hu. Wow! çok güzel lan. Hola, iyi geldi. Kota Merhaba. Sana çok güzel bir şey. Ben yani şöyle çok fena ya, mi çok yeni ayağa kayadan çıkmışlar. Oh My god. Pum pum. Au. Pum pum. Merhaba. Ola! Ola! Aha! We died! You take photo? Take photo, yes. Okey, turn around, turn around. Photo, kamerama baksana kafamda gözüküyor olması lazım çekemek. Nereyi çekiyor? Beni çekiyor şuan. Kimse ışık doğalmış mı var? Şu an nereye çekiyor aşkım? Şu çekiyor? <gülüyor> Nasıl Tamam, sen tamam. tamam, kaldır dersin. Sonra elle patlıyor, devam ediyor. <gülüyor> Derinle patlıyor Süper <gülüyor> güzel nasıl bir şey. Kayamur, mara, kuzu, şey neyin var, ya Şey Yaşatalım istedik bize şey şey yapıp kaç kaç hayda ha evet ana delirmiştir la Şuradaki, çekiyor muyum? Hmm. kafamla Ay beautiful hmm, thank you very much of oh yaa it's oh, yes. beautiful ohhaa awesome thank you heheheheh <gülüyor> çok güzel çiçek yaptı bize <gülüyor> Konk Island. Abi kabuklara bak ya nasıl yani burada yaşadığımız böyle sürekli. Evet teknemiz yanaştı. Bu James Bond'un bir arkasındaki ada. Buradan ufak bir yürüyüşle James Bond adasına bakacağız. Sightseeing yapacağız. Hoş gel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bayan Bond. <gülüyor> Nasıl? Şu anda yapamıyorum. Şunları Eda var. şu an saçmalama açamasında. Hadi de arka tarafa yürüyeceğiz. Hadi yürüyelim bakalım ne varmış. Burası James Bond filmin çekildiği ada. Öyle diyebiliriz. Gördüğünüz üzere. Hoş gözüküyor gayet. Eda söyle bakalım neresi burası? Hangi ada bu? Bu Altın Tabancalı Adam filminin adası. Bu kaya kırılmış böyle düşmüş. Şu anda geldik. Evet. İlk kasabacığımıza geldik. Burası bir Müslüman köyü. Anlat hmm, bakalım. Meseliman. Meselemanları anlat. Arkadaşlar bakalım. 300 yıl önce kadar falan, e, buraya Java'dan Müslümanlar gelmiş. Bu Müslümanlar e, deniz Hepsi balıkçı. Burada tabi kara olmadığı için kendilerine kara yapmışlar, i̇şte kazıklar çakmışlar, üstüne platformlar yapıp ev inşa etmişler, buradaki köyü kendileri kurmuşlar yani bir nevi, o da vergi vermemek için, ondan sonrasını artık orada anlatayım. Daha sonra e, bu Müslümanların kurduğu platformlar 300 metre uzamış, 80 metre genişlemiş, nüfusları arttıkça artmış. Artık Tayland hükümeti buna bir dur demiş yani. Artık daha fazla ev inşa etmeyeceksiniz, daha fazla yayılmayacaksınız demiş. Bakalım değişik bir yer. Deniz için yerlerini görelim. Sonra da size futbol sahalarını anlatacağım. Futbolla ilgili bilgiler var. <gülüyor> Bakın köyükenleri yapmışlar. Baya yüzen köy ya. Böyle yapmışlar yani. Bak da. La 2022. Şimdi zaten geziyorsun bakıyorum. Evet bak. şu an pazardayım. Pazarımız güzel. Hediyelik şeyler Yemeğimizi yedik. Selamünaleyküm, Selamünaleyküm diyerek geziyoruz. Aynen Şam Müslüman bir bölge değil. Müslümanı. <gülüyor> şey, Farklı şeyler. Burası normal bakkal. <gülüyor> Tabi burada tişörtler vesaire delik eşyalar iki katıma çıktı. Buradan almanızı tavsiye etmem. Çok tatlısınız. <gülüyor> evet, camilerimiz, mamilerimiz, avizelerimizi eksik mi bakacağız şimdi. Bakalım. Bu arada evler şöyle. Mesela burada yiyorlar, böyle yaşıyorlar işte. Çok ilginç. Bence dünyanın en ilginç camisi falan. Ev. Evet, size bir ev içi Bu göstermek adresi, istiyorum. Teşekkür. Bakın burası bir ev. Kıyafetler böyle asılıyor, dolap falan olmuyor evlerinde. Evet, böyle açık duruyor ev. Yatak şu mesela. Şurada bir kanepe var. Oturuyorlar. Ha, Kıyafetler de orada. Onları giyiyor. Şurada çocuğun çantası. Bu babası, dedesi falan. <gülüyor> Evlenmiş. Öyle bir Çocuk. mutfak yok. Sadece. Mutfağa gerek yok. Gerek yok. Herkes sokakta yiyor. <gülüyor> 100 baht. 100 baht. baht. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. Bu. 80'li yıllarda köyün gençleri sıkılmış herhalde canları sıkılınca buraya bir futbol sahası yapmışlar. Yüzen bir futbol sahası. Ama yani buna gülüp geçmeyin sakın. Tayland'ın iki tane önemli takımı buradaki yüzen futbol sahasından çıktı. Burada yetişen futbolcular çok varmış. Yani gerçekten bayağı futbolcu yetişiyormuş yani. Evet iki yöne en önemli takım buradanmış. Evet. <gülüyor> Kukuk kuk. kukuk kuk. kayıt. Arkadaşlar köyümüzün yeni e, belediye başkanı sağ olsun Allah razı olsun kendisi Galatasaraylı bakın Galatasaray armamı var. Ve de muhtar bunlarda muhtarın eşleri <gülüyor> e, bu yaz kız Kur'an kursu açtık. Onlara hepsine böyle sertifikalarını verdik. Çok mutluyuz. Ondan sonra evet. Tayland milli takımına yeni gençlerimiz A takımına hepsi alındı. Bunlar alt küme Hayırlı gençler. Olsun. İyi Çok oldu sevindim. ya. Seviyoruz yani. Panya belediye başkanı yaşasın. çekiyorum zaten. Evet. Eda Han Han Hazretleri <gülüyor> sallanmakta. Nasıl gidiyor? Bu doğru uçacağım. Şu anda biz Maka Island'dayız. Artı turumuzu sallamaktası. Ve yüzücüyüz, bize bar var. Belki maya için. Evet. Çekelim etrafı. Adamız mı adamız hep güzel. Acayip bir tatlı yapacak bize. Böyle pankek gibi bir şey değil. Çelere sürüşlere geldi. Her türlü yapıyorlar bak fiyatlara. Vay be bu muz bozuk çıktı çöpe attı. Bizimler kaktır gitsin der. Küçük böyle parmak oluyor, çok güzel oluyor bunlar. Neyi sana çıkıyor? artık bunun üstüne de çeşitli soslar koydurmak isteyen koydurur ama bence bu yeteri kadar şekerli oldu. <gülüyor>